Dün piyasalarda oldukça negatif bir hava vardı. Neden? İşte FED faizi açıklayacak. Bugün ondan ilgili endişeler var. Amerika'da borç tavanı sıkıntısının Temmuz'a pek kalmayacağı, Haziran'ın başında borç ödeme sıkıntıları başlayabileceği eğer tavanı yükseltemezlerse hazine Sekreteri yalan öyle söyledi. O biraz bozdu piyasaları. Bir de bankacılık tarafına dertler bitmiyor. First Republic Bank'ı JP Morgan' adeta yuttu. Hem de ne güzel yuttu. Çok da karlı bir iş olduğunlar için. Ama dün başka yerel küçük bankalarda da sorunlar çıkmaya başladı. tüm bunlardan dolayı dün borsa, kırmızı Borsa Borsada kırmızı olunca gelen bilançoları biraz daha sert cezalandırma eğilimde oluyor. Mesela dün AMD bilançosu geldi. Benim tahmin ettiğim gibi hedeflerin hepsini aslında tutturdu. Gelecekle ilgili öngörülerde de birazcık orta şekerli oldu. Yani çok düşük bir şey de söylemedi. Borsa hemen cezalandırdı. Dün %5'e yakın düştü. Bugüne düşmeye devam ediyor. Ama AMD konsa zaten çok iddialı değilim hatırlarsanız. Yatırım portföyleri görmek isteyeceğim bir hisse değil. Bugün Qualcomm geliyor. Qualcomm'un kısa vadede daha iyi bir sonuç üreteceğini düşünüyorum. Bakalım neler olacak göreceğiz. Ama dün esas şaşırtan Ford bilançosuydu. Neden şaşırttı? Çünkü çok iyi bir bilanço getirdi ama borsa pek aldırmadı. Bu borsanın aldırılmasının içerisinde elbette dünkü bu karamsar havanın etkisi var ama Ford'un bir sorunu var ve o sorun küçülmek yolunda değil, büyümek yolunda gidiyor gibi. Merak ettiyseniz anlatmaya başlıyorum. Önce biraz Ford'un rakamlarının üzerinden gidelim. Hisse başına kar 63 cent getirdiler. 41 cent beklenti. Ciro 39 milyar doları geçmiş. Beklenti 36 milyar dolardı. Yani hedefin %10'un üstündeler. Serbest teki akışları 639 milyon dolar. Her şey gayet güzel. Ford Planço raporlamasını 3 kategori üzerinden yapıyor. Bunlardan iyi ki bildiğimiz fosil yakıtlı araçlar. Yani burada neler var? İşte Ford Focus gibi otomobiller, F-150 gibi kamyonetler. Hepsi oradalar. Oradaki kar 2.63 milyar dolar. Gayet güzel bir kar. Commercial diye bir bölüm var, commercial aslında ticari araçlar ve temelde Türkiye'deki operasyon 1.36 milyar dolar kârı da oradan var. Harika. Her şeyin çok iyi gidiyor olması lazım. Bu durum hisse coşmalıydı ama öyle olmadı. Olmamasının sebebi Ford'un elektrikli araçlardaki sorunun büyümeye devam etmesi. Daha evvel şu videomda Ford'un elektrikli araçlarda ne kadar para kaybettikten bahsetmiştim. Dün gelen bilanço zararın daha da kötü olduğunu gösteriyor. Zaten sıkıntı da burada çıktı. Ford'un raporlamasına göre elektrikli araçlarda ancak 12 bin araç satabilmişler. Bu geçen senenin neredeyse %30-35 altında. Bu tabii hiç iyiye işaret değil. Burada tedarik zinciri sıkıntılarını sebep olarak ortaya koydular ama piyasa bundan hoşlanmadı. Daha da fenası ciroda da ciddi bir düşme var. Geçen sene 1 milyar dolar bu sene 700 milyon lira inmiş. Geçen sene son çeyrekte 1.6 milyar ciro var burada. Oradan bakınca sert bir düşüş var ve tabi karlıklarda da epey sert gerilemiş. EBIT karlığında yani vergiler ve faizler öncesi karlıkta 700 milyon dolar eksi yazmışlar. 12 bin araç sattıklarına göre kabaca araç başında neredeyse 65 bin 70 bin dolar zarar yazıyorlar. tam tamsız yapın bu işin. Ve baktığımızda EBIT marjını eksi %102. Yani sattıkları arabanın gelirinin tamamı zarara gidiyor. Bir de üzerine bir iki puan daha zarar ediyorlar. Tabi bunlar korkunç. Bu da piyasanın bu oranı bozdu. Neden? Çünkü evet Ford fosil yakıtlarda gayet iyi ama orası devam etmeyecek bu iş e ettikleri doğru dönecek. Zaten Ford kendisi de bunu beyan ediyor ve bu dönüşüm tarafındaki maliyetlerin beklenenden çok yukarıda olacağı gözüküyor. Yuvarladığınızda 700 milyon dolar EBIT zararı bu yıl bazında 3 milyar dolar eder ve Ford bunu dün konfirme etti dedi ki evet ya yani biz bu zararı bu sene çekeceğiz. Şimdi kıyaslama olsun diye Tesla nerede ona bakalım. Tesla'nın biliyorsunuz son çeyrek bilançosunu piyasa pek beğenmemişti ama yine bir kıyaslama yapalım. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Ford'un Tesla'dan sonra elektrikli araçlardaki en iyi performansa sahip, en iyi odağa sahip şirket olduğu sakın unutmayın. Ama şimdi gelin kıyaslamaları yapalım. Ford 12 bin elektrikli araç satmış ilk çeyrekte. Tesla 422.875. Evet bayağı sert rekabet geliyor hakikaten. Gelir olarak baktığımızda Tesla'nın sadece otomobil tarafındaki Ciro'su 22 milyar dolar civarında. Azıcık bunun üstünde ama ben yuvarladım. Bir de bunun üzerine biliyorsunuz batarya gibi ekstra gelirleri var. 700 milyon dolarla kıyaslamanızı istiyorum. Ebitte yani vergi ve faizler öncesi karlıkta Tesla 3.80 milyar dolar kar yapıyor. Bu Ford'da 700 milyon dolar zarar. Tesla'nın EBIT marjını %10 14 2 eksi %102. Bakın bu Ford'un rakamları bunu görüyoruz ama inanın bana diğer otomobil üreticilerinki de böyleler aslında. Sadece onlar raporlamıyor. Ford'u bu yönden çok takdir ediyorum. En azından cesurca raporluyor ve ekibini bu konuda motive ediyor. Yatırımcıları bilinçlendiriyor. Çünkü bu rakamların biraz iyiye doğru gittiğini görürsek ileride Ford'un hissesi gayet de toparlayabilir. Ben bu çerçevede aslında Ford bir yatırım fırsatı sunuyor diye düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün zaten şu anda karlı bir işi var toplamda. Etikli araçlardaki bu sıkıntıyı ölçekte yüklenmeyle zaman içinde azaltacağını düşünüyorum. E bunu da Ford bence iyi bir fırsat aslında. Detaylı biraz çalışmak gerekir. Ama tabloyu anlamadığı için bunu ortaya koydum. Aşağı yukarı bütün büyük markalarda şu anda böyle bir dönüşüm içindeler. Hepsi elektrikli arabalarda çok ciddi zarar ediyorlar. Raporlamıyorlar sadece. Yakında raporlayacaklar da göreceğiz çünkü yatırımcılar merak ediyor. Fosil yakıt araçlardan gelen gelirle onu telafi ediyorlar. Bir süre sonra telafi edemediklerini görmeye başlayacağız. araçlar araçlara bak baktığımızda testlerinde Ford arasında gelen durumunu gördük. Peki toplama baktığımızda bu iki şirketi Dünyasal tablolar açısından karşılaştırsak ne görürüz? Bir de ona göz atalım. Ford'un 47 milyar dolar değerlemesi var. Son rakamlar Tesla 500 milyar dolar değerlemeye sahip. Ford'da 173 bin kişi, Tesla'da 127 bin kişi çalışıyor. Analistler açısından baktığımızda Ford'la ilgili Holt var. Tesla'la ilgili Wall Street analistleri al diyorlar. Değerleme olarak baktığımızda Tesla'nın değerini biraz aşırı yüksek görüyor Wall Street. Neden? İşte fiyat kazanç olanları vesaire? Buna karşın büyümesi çok daha güçlü. Ford'a burada F vermişler. Karlı. Ford da ama Tesla daha karlı. A+ vermişler. Momentum yani ise senin son dönemdeki performans açısından Tesla negatif. Özellikle Nisan ayını kötü geçirdi biliyorsunuz. İlk çeyrek çok iyiydi aslında. Fakat bunlar çok önemli değil. Esas bakmamız gereken konu değerleme ve büyüme rakamları. Baktığımızda değerlemeye Tesla'nın fiyat kazanç oranının 41 olduğunu görüyoruz. NaN Aynısı Ford'da 5.57. E böyle bakınca Tesla çok pahalı bak. Ama işin içerisine büyümeyi de koyduğumuz zaman Ford'da büyüme olmadığı için bir hesap yapılamıyor burada. Tesla'da fiyat kazanç bölü büyümede 1 veya 2.22 hangi oradan bakacağınıza bakarak değişiyor. Zaten ile değiştiği yer burası. Ford'da büyüme yok. Tesla'da büyüme var. Ama diğer bütün rakamlarda Tesla tabii pahalı gözüküyor. Burada görüyorsunuz sizde fiyat bölü kazanç, fiyat bölü karlılık, fiyat bölü EBITDA hepsi de Tesla aşırı pahalı gibi gözüküyor. İş içerisinden büyümeye çıkınca böyle oluyor. Ama işte orada işler değişiyor. Büyümeyi ortaya koyduğumuzda Tesla'nın ciro büyümesi %38.34, Ford %15.93. İleriye yönelik olarak Tesla'da beklenen ciro büyümesi %34, Ford ciro büyümesi %34. Ford'da %8.41. Ebita karlığında Tesla'daki %30 karlık artış var. Ford'da %12'lik düşme var. EBITDA büyümede Tesla'da beklenen %31.75. Ford'da %4.85. EBITDA 3 yıl diye baktığımızda Tesla'da beklenen %76.75. Ford'da %18.01. Hissabaşı karlılıkta %4.85. Tesla'da %30'luk büyüme bekleniyor. Ford'da %3.18. Biraz da karlıklara bakalım. Tesla'nın bülük kârı üçler civarında. Ford'daki %10.89. Etikarçlarla bahsetmiyorum, toplamından bahsediyorum. EBITDA marjin Tesla'da %19.37. Ford'da %8.95. Net karlıkta Tesla pozitif, Ford negatif. İşte bu özellikle etikarçlar tarafından gelen baskıdan dolayı negatif karlılığa geçmiş durumda. Burası çok önemli bir rakam. Tesla çalışan başına 91 bin dolar kâr ediyor net Ford'da bu eksi 11.450 yani zarar ediyor. Ve Tesla varlıklarını yılda 1.13 kez döndürebiliyor. Ford'da bu 0.62 yani Tesla kendisine yatırılan parayı çok daha iyi kullanıyor. İşte zaten burada görüyorsunuz. Return on Total Capital sermaye dönüş oranı %16.39 yüzde %2.58 yani Bütün bu rakamları ortaya koyunca Ford'un kötü bir şirket olduğunu düşünmüyorum. Aslında tam tersi eğer bu elektrikli arabalar tarafındaki dertlerini çözebilirse ve orayı zarardan kâra doğru dönüştürebilirse, bu sırada da fosil yakıtlı araçları satmaya devam edebilirse o zaman iyi bir hisse seyreti oldu düşünüyorum. Bugün Twitter'da bir yorumcu bana tweet atmış diyor ki galiba Türkiye Ford Ford'un tamamını alacak. Bana da öyle gözüküyor aslında. Çünkü demin hatırlayın 3 tane ayrı iş ünitesinden bahsettik. Türkiye Ford yani ticari bölüm çok çok karlı ve Ford'un normal fosil yakıtlı araçlarda o kârı sürdürme ihtimali bence yok. Neden? Çünkü o kârın büyük bir bölümü F-150 kamyonetlerinden geliyor, pick-up'lardan geliyor. Onda satışları azalacak. Çünkü zaten kendisinin Lightning diye bir etkisi var var. E Tesla, CyberTax'ın oraya giriyor. Reveal'lar var. Bir sürü rekabet var orada. Yani öyle bakınca Ford'un fosil yakıtlarda çok hoş bir çeyrek yaşamış ama geleceğin o kadar parlak olduğunu düşünmüyorum. Ama bunu becerebilirse bence Ford şu anda geleneksel otomobil şirketleri içerisinde en haksızlığa uğramış firmalardan bir tanesi diye düşünüyorum. Tabu bu bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece uzun vadeli bir bakış. CEO'sunu da beğeniyorum. Daha evvel bahsetmiştim. Açık dürüst görüyorum. En azından şeffafça ortaya koyuyorlar problemi ne olduğunu. Bunlar tabi olumlu gelişmeler. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir de kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.